Yeah. Eşim tarafından mülketi kendimiz olan aracımız Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark olarak belirlemiş olduğu bu alana e, park ediliyor. Daha sonra da kendisi e, hastanede işlerini gördükten sonra saat 12 gibi e, aracın başına geldiğinde aracın arka camının dağıldığını görüyoruz. Aracımızda şu anda maddi bir hasar söz konusu. Aracın hem arka camı patlamış hem de aracın tavanında maalesef hasarımız mevcut. Hastanenin 8. katında çift cam olarak tabir edilen camın dış camı yerinden çıkıyor ve aşağıda aracımızın üzerine düşüyor. Allah'tan arabanın içerisinde kimse yoktu. Allah'tan araçta kimse yoktu, eşim yoktu, çocuklarımız yoktu, araçta zarar görebilecek kimse yoktu ama aşağıdan bir insan da geçebilirdi, herhangi bir durum da olabilirdi. Maalesef şu anda hastanenin başka camlarına baktığım zaman yine sıkıntılı olan camların olduğunu gördük. Yetkililerin bununla alakalı önlem alması gerektiğini düşünüyorum. olur. Daha başka bir konu var mı? Bana söyleyebilirsiniz.